Merhaba, size yeniden tarama testler hakkında e, bilgi vermek istiyorum. Bebeğiniz hastaneden ayrılmadan önce topuktan az bir miktar kan alınır. E, bu kanlarla doğuştan genetik e, ve tedavisi olan hastalıklara karşı bebeğiniz taranır. Bu hastalıklar toplumda çok nadir görülen hastalıklardır. Ancak e, erken tanı konmadığında ve tedavisi de erken başlanmadığında zeka problemleri, nörolojik problemler, akciğer ve sindirim sistemi problemleri e, gibi çok geniş kapsamlı ve çok e, geri dönüşsüz e, problemlere neden olan hastalıklar olduğu için e, bu hastalıkların erken teşhis edilmesi sağlanır. E, topuk kanları genelde iki defa alınır. Bir hastaneden çıkmadan önce, bir de hastaneden taburcu olduktan 5-7 gün sonra genellikle aile hekiminde alınır. Bu alınan topuk kanları ulusal yeni tarama laboratuvarlarına gönderilir. Ve burada tarama testleri yapılır. Bu tarama testlerinin sonuçlarında anormallikler görülürse, nadir hastalıklar olduğu için sınırlara yakın değerlerde bile tekrar kan alınması istenebilir. Ya da daha yüksek değerler varsa sizi kesin tanı için ileri merkeze yönlendirilebilir. Bunlar genelde üniversite hastaneleridir. Burada daha ayrıntılı testler yaparak hastalıklara karşı kesin tanı konur. Bu yapılan tarama testleri şu an günümüzde Türkiye'de 4 hastalık kapsamaktadır. Bunlar konjenital hipotiroidi, fenil ketonuri, biyotindaz eksikliği ve kistik fibroz hastalığıdır. Bu hastalıkların tümü de erken tanı konup erken tedaviye başlandığında tanı konmayıp geç tedavi ya da geç fark edildiğinde oluşabilecek geri dönüşsüz hasarları en aza indirerek çocuğun hayatının daha iyi bir şekilde devam etmesini sağlayabilmek amaçlanmaktadır. Türkiye'de yaklaşık Türkiye'de her yıl yaklaşık 4500 çocuğa tarama programıyla bu hastalıkların tanısı konmaktadır ve bu çocukların zeka gelişimi e, nörolojik gelişimleri, akciğer sorunları, sindirim sistemi sorunları gibi sorunlara karşı e, sorunlara karşı problemsiz ya da çok az problemli bir hayat sürmeleri amaçlanmaktadır. Bu test sonuçları nasıl öğrenebilirsiniz? E, tarama programlarındaki testlerin sonuçları eğer bir anormallik yoksa ve bildirilmez. Ancak herhangi bir anormallik, herhangi bir yüksek değer çıkarsa gerektiği şekilde size aile hekiminiz ya da Sağlık Bakanlığı'nın yetkilileri tarafından ulaşılacaktır. Yeniden tarama testleri sadece metabolik hastalıklara karşı değildir. Bunları da başka videolarda anlat Çocukların şikayetleri olmamasına rağmen yapılması gerekli ve önemli tarama testleri de şunlardır: kalça çıkığı, göz muayenesi ve işitme testi muayenesidir. Bunların da çocuğun şikayeti olmasa bile yapılması geç kalındığında Oluşabilecek bir sürü problemi öne almak için, öne geçmek için yapmış olduğumuz tarama testleridir. Yeni doğan tarama testleri ile ilgili anlatmak istediklerim bunlardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın.